değerli öğrencilerim Merhabalar Dostlar şimdi çemberde uzunluğun birinci konu testini göreceğiz bu videomuzda birlikte <gülüyor> bakalım ne diyor ilk sorumuz bir açıortay görüyorum çeyrek çembermiş Bu arkadaşlar o halde buralar kesinlikle 45 45'tir diyelim hemen çemberin bakın yarıçapını 17 vermiş bize o halde şuradaki CA uzunluğunun 9 olması lazım ki 17'yi yakalayalım. Sonra çemberin içinde bir doğru gördüğümüzde hele ki bu doğru çeyrek çemberde ve yarı dikse hemen doğrunun uç noktasıyla merkezi birleştiriyoruz. Burası da 17'dir deyip 8, 15, 17 üçgenini gördüm dostum burada. O halde şurası 15-X olmak zorundadır diyelim. Bunu da söylemiş olalım. Sonra bakın şurada bir 45 derecemiz var. Şuraya da 45'imizi yazalım. 8 ise 15 eksi x'in de 8 olması gerektiğini söyleyeyim. Dolayısıyla x eşittir 7 çıksın. Paket diyelim, gitsin. Hemen geçelim ikinci soruya. ABC eşkenar üçgenmiş dostlarım. Bir kere şuradan aşağıya indirdiğim doğru kenar ortay oluyor. Eşkenar üçgende aynı zamanda yükseklik aynı zamanda da açıortay oluyordu. Bu doğru. Şuraya da 30-30 yazalım. Şuralara da 60'ımızı belirtelim. Şimdi bu doğru ile ilgili ben şunu gördüm aynı zamanda arkadaşım. Bakın bu doğru ee, çap olmak zorunda. Neden hocam? Çünkü sadece merkezden TET inen yarı çap dik, ol, dik olarak iniyordu. Dolayısıyla bu doğru merkezden geçtiğine göre de aynı zamanda da yarıçapta oldu şimdi başka bizden ne istiyor x bölü y oranı nedir diye de bir soru sormuş bize şimdi tabii ki bütün kenarlarımız x artı y uzunluğunda olacak şimdi şurada 90'ın karşısında x artı y varsa 30'un karşısında yarısı olacak x artı y'nin yarısı geldi buradan da şimdi tam şuraya da bir diklik indirelim dostlarım şu mesafeye Bakın burası neden dik oldu öğretmenim Çünkü çapı gördüğü için bu çevre açı 90 derece oldu Şurada 30 var Şuraya 60 Şuraya da 30 yazalım 30'un karşısı x ise Şuranın 2 katı yani 2x olması gerekir ki Sanırım bu bizim için yeterlidir Soruyu buradan çözdük Şimdi ne bulduk x artı y bölü 2 2x e eşit Yani içler dışlar yapıyorum x artı y eşittir 4x oldu yani y eşittir x'i buraya alırsak 3x geldi şimdi bizden istediği oranda da y yerine 3x yazarsam bakın şurada 3x yazdım y yerine x'ler gitti 1 bölü 3 çıktı Sorunun cevabı evet 3 numarayı bakıyorum şekle bakar bakmaz şunu gördük arkadaşlar ilk etapta bakın çeyrek çember ve içinden bir diklik indiğinde ne yapacaktık hemen bu dikliğin Çembere dokunduğu, şu yaya dokunduğu noktayla merkezi bir kere kesinlikle birleştirecektik. O yüzden burayı hemen birleştirdim. Şimdi çemberimin yarı çapı 4 artı x. O halde burası da 4 artı x. Demek ki şuraya da x kaldı diyelim. Ve burası da 4 artı x geldi. Şimdi şuradaki üçgenden soruyu gömebiliriz her türlü arkadaşlarım. Bakın 8 size kopyayı versin. Özel bir dik üçgendir bu. Ya 6, 8, 10... Ya da 8, 15, 17 olabilir diye düşünelim. Önce 6, 8, 10'u deneyelim. X'e 6 desek. Burası 6, burası 8 ise burası 10 oluyor mu diye bakalım X6 iken. Evet oluyor. Demek ki X6 imiş. Cevabımız Bursa'dan geldi. Dördüncü soru. Yine bakın burada T noktası var. Hiç düşünmeden tyt yarıçapı dik indirelim. Yine bu TYT'de yarıçapımızı dik indirelim. 90 90 90 o halde mecbur burası da 90. Bakın bu dik dörtgen oldu. Aynı zamanda hatta kare oldu değil mi? Karşılıklı kenarları da eşit geldi. Şimdi AB'yi 4 diye biliyormuşuz. O halde burası 4 R. AC'yi 12 diye biliyormuşuz. O halde burası 12 R. Çemberin yarıçapı da kaçtır diye bir soru soruyor. Benzerlik yapacağım arkadaşlarım. Bir sürü diklik görüyorum çünkü. A 90 B. B 90. Şuraya A yazalım. A var. 90 var. Şuraya da B'yi yapıştıralım. Hadi şimdi benzer diyelim bunları dostlarım. İster en büyük üçgenle... Şu küçük üçgenlerden birini benzerleyin isterseniz iki küçük dik üçgeni benzerleyin hepsinden soru çıkar. Hadi biz en büyük dik üçgenle benzerleyelim şu kenarlarına 4 ve 12 olduğunu yazalım. Şimdi küçük şu küçük dik üçgenle en büyük dik üçgeni benzerliyorum. Küçük dik üçgende A'nın karşısına R düşmüş büyük dik üçgende ise 12 düşmüş eşittir. Küçük dik üçgende B'nin karşısına 4 eksi R düşmüş. Büyükte B'nin karşısına da 4 düşmüş. Evet şurası 1. Şuraya da 3 yazalım. Sadeleştirmiş olalım. Hemen bir içler dışlar çarpımı. 1 ile R'yi çarpıyorum. R eşittir. 3 ile burayı çarparsam da 12 eksi 3 R. Buradan 4 R eşittir. 12 R eşittir. 3 geldi. Evet. 5 sorumuz. Bakın ilk defa karşılaştığımız bir soruysa bu. Hemen ne yapacağınızı söyleyelim dostlarım. İki çemberin teğet olduğunu görüyorsunuz şu K noktasında. Hiç düşünmeden çemberlerin merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştireceksiniz. Bu bir. İki. Şurada teğet doğrusu görüyorum. O halde merkezden teğete bir dikme indireceğim. Yarı çapı olacak bu dikme. Bu iki. Şimdi benim küçük çemberimin yarı çapı kaçtır diye soruyor. Şuraya r yazalım. Buraya r yazalım. Bakın büyüğün yarı çapını 9 diye vermiş. O halde şu uzunluğun tamamı 9. Demek ki şurası 9 eksi R. İşte size şuradan Pisagor bağımsını yapmak kalıyor arkadaşlarım. Özel bir dik üçgen mi diye bakıyorum. Acaba 6, 8, 10 üçgeni midir diye bakıyorum dostum ama değil. Neden? Çünkü burası R 8 olursa 1 oluyor. Çok saçma bir üçgen çıkıyor. Mecbur Pisagor bağınsını yapacağız dostlar. Şöyle de deneyelim. Mesela ee, acaba işte belki 5, 12, 13 üçgeninin yarısı mıdır diye düşünelim 5, 12, 13 üçgeninin yarısı 5'in yarısı 5 bölü 2 12'nin yarısı 6 13'ün yarısı da 13 bölü 2 olacak ee, bakalım oluyor mu? şimdi buna 5 bölü 2 dersem yani 2,5 dersem şuna burası 6, 12'nin yarısı tamam doğru Peki R 2,5 iken 9'dan 2,5 çıktı 6,5 kaldı arkadaşlarım. 13'ün yarısı oldu. Tamam 5 12 13 üçgeninin yarısıymış. Demek ki R 5/2 iki, yani 2,5muş iki deyip Pisagor yapmadan da soruyu çözmüş olduk. Evet, şu taktikleri bir hemen uygulayalım arkadaşlarım. Bir Teğet noktası görüyorum. TT yarıçapımı dik indiriyorum. Yukarıda bir kiriş görüyorum. Kirişin tam ortasına Dik indiriyorum. Yine aşağıda da bir kiriş gördüm. Kirişin yine tam ortasına dikliğimi indirdim. Şimdi nereyi vermiş? DC C, 16 demiş. DC C, 16. Bu neymiş bu? Kare mi? Kare. Burası 16. O zaman şu yukarıdan aşağı inen doğru da toplamda 16. Hatta burası 8. 8 diye bölündü. Bakın şurası da bizim yarı çapımız R diyelim buraya. Sonra şu uzunluğun da R olduğunu gördük. O halde burası 16-R diyelim. Ve bakın şuradaki dik üçgenden soruyu çözelim arkadaşlarım. Ki R buradan 10 geliyor dostlar. Çünkü 8 var. Acaba 6-8-10 olur mu diye hemen hızlı bir şekilde kafamdan denedim. R'yi 10 verince burası da 6 geliyor. 6-8-10'u sağlıyor. Demek ki R 10 dedi. Evet yedinci sorumuz yine bir taktik sorusu. Çemberler birbirine teğetse hiç düşünmeden merkezlerini bakın şu B ile C merkezli çemberlerin merkezlerini ve teğet oldukları noktayı kendisi birleştirmiş. A ile C'ye bakın merkezleri birleştirmiş ama biz teğet oldukları noktaya doğru da uzatalım. A ile B'ye bakıyorum teğet oldukları noktaya doğru da uzattım şimdi yarı çapları sırasıyla diyor şimdi A'nınki 24'müş B'ninki 3'müş bakın B'nin yarı çapı 3 ise şuraya 21 kaldı A ile B arasına ki şurası da 3 oldu hemen ee, C'nin yarı çapı kök 2ymiş. şurası kök 2 şuraya da kök 2 yazalım şurası toplamda 24'tü 24 eksik kök 2 kaldı buraya da bu da tamam şu AC'ye 24 eksik kök 2 kaldı. Buna göre çevre ABC, ABC'nin çevresi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi ne var? AB kenarı 21, BC kenarı 3 artı kök 2, AC kenarı 24 eksik kök 2. Kök 2'ler giderse 21, 24, 24 daha 48 geliyormuş üçgenimin çevresi. Evet dikdörtgen ile yarım çember K noktasında teettir diyor arkadaşlarım tamam ATX nedir diye de bir soru sormuş bize şimdi AB bizim yarım çemberimizin çapı demek ki T noktası 90 derece çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir şimdi dikdörtgense bu burası da kesinlikle 90 derece şimdi çemberimizin yarı çapına biz bir r diyelim r diyelim şuradan T'ye, K'ya çizdiğim diklikte R olur. Dolayısıyla dikdörtgenimin kısa kenarı da R geldi. Şimdi R, 2R, o zaman hipotenüs uzunluğu, yani şuradaki köşegenimizin uzunluğu, R'nin kök 5 katı. R kök 5. Bunu da belirtelim. Biri diğerinin 2 katıysa dik üçgende, hipotenüs ne oluyordu? Küçük olanın kök 5 katı oluyordu. Şimdi R'yi bulabiliriz eğer istersek buradan arkadaşlarım. Hemen bulalım hatta. Birkaç tane pisagor öplit falan yapacağız galiba. Soruda gözüken o. Şimdi R'yi nasıl bulacağız? Ah bacı yapalım isterseniz. Şöyle ki iki dik kenarın çarpımı yani R ile iki R'nin çarpımı hipotenüs ile yani R kök 5 ile yüksekliğin çarpımına eşitti. Şunlar gitsin. İkiye bölelim ikiye bölelim iki kalsın. Bakın R'yi biz iki kök 5 bulduk. R 2 kök 5. 2 kök 5 ise iki kök 5'in kök 5 katı 10 yaptı. Demek ki benim şu köşegen uzunluğum 10. R'de 2 kök 5. Şimdi şuradan da bir Pisagor bağımsı yapayım. TC'yi bulacağım arkadaşlar. 2 kök 5'in karesi 20. 4'ün karesi 16. 20'den 16 çıktı. 4 kaldı. O yüzden burası da 2 geldi. Demek ki şu X denilen yerde 8 oldu diyebilirim. Cevap Edirne'den çıktı. Evet, çevirdik arka tarafımızı Ve 9. sorumuzla devam edelim Şekildeki O merkezli Şimdi O merkez ise Şurası bir kere yarı çap Şurası bir kere yarı çap Bakın bu çizilen diklik ne oldu arkadaşlarım Orta taban oldu Yani aslında AD ile BC'nin toplamının Yarısı oldu arkadaşlarım Şöyle yazalım Buraya A diyelim Buraya B diyelim A artı B bölü 2 eşittir X oldu. Şimdi dondurma kuralından A ise şu teğetle bu teğet eşit olduğu için bu da A. Yine C'den bir dondurma çıkmış bakın şöyle 2 teğet çizilmiş. O zaman şurası da B olmak zorunda. Ve bize A ile B'nin toplamını 24 vermiş. O halde şurası 24 ise 2'ye böldüğümde 12 çıkacak X dediğimiz uzundu. Şuna bakıyorum. 12 var, 24 var, 9 var. Buna göre BD nedir diye bir soru sormuş. Hemen şu açıya A diyorum. Dostum gördüğü yay şurası 2A. Bu açıda teğetkiliş açı olduğu için A'dır diyorum. Şimdi bu sorunun aynısını köşe taşlarının birinde çözdük. Ama hangi köşe taşı olduğunu tam hatırlamıyorum. Şöyle bir tarama testinden bulabiliriz belki diye düşünüyorum. 23. köşe taşı olabilir arkadaşlarım. 23 numaralı köşe taşında. Çözmüş olabiliriz. Bu şeklin aynısını benzerlik yaparak çözüyorum. Şimdi şuraya bakalım B. Şuraya da C yazalım hadi. Şimdi A, B, C. A var, B var. O zaman şu açının tamamı da C oldu diyebiliriz. Hadi şimdi benzerliği. Küçük üçgende C'nin karşısı 9. Büyük üçgende C'nin karşısı BD. Yani aradığımız yer. Devam edelim. Küçük üçgende B'nin karşısı 12, büyük üçgende ise B'nin karşısına 24 düşmüş diyelim. Ve bakın iki katı olduğunu görüyorum. Demek ki 9'un iki katı olacak 18'dir sorumuzun cevabı dedik. Evet 11. soru. Şimdi artık bu sorudan da binlerce kez çözdüğümüz için hemen bakın K noktasında teğetse merkezden T'e dikmemi indiriyorum. Bu 1. Şu TC'yi birleştiriyorum ki... ...çapı gören çevre açı 90 derece olsun. Bu 2. Başka neler vermiş? Yarım çember demiş. Şimdi şuraya küçük R, buraya küçük R dersem... ...burası da 2 R oluyormuş. Hadi şimdi benzerlik. Şurası 3 R, burası R. Yani bu tarafta 3'e 1 oranında bölmüş. O zaman burayı da 3'e 1 oranında bölecek. Yani 3 dediğim yere 15 düştüyse... ...1 dediğim yere 5 düşecek cevap 5 geldi. 12. soruda artık ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz arkadaşlarım. Bakın Hatay'da T ise TT yarıçapı dik indiriyorum. Kastamonu'da T ise TT yarıçapı dik indiriyorum. Bunlar hep yarıçaplar arkadaşlarım. Şuraya R R diyelim. Tabii ki kare çıktı bu da R R oldu. Şimdi AB 18'miş. O halde burası 18 R. Şurası 18'miş. Sonra BC 21'miş. Burası 21 eksi R oldu. Bakın aynısını sanki arka sayfada çözdük bunun arkadaşlarım. 3'te Üç dik üçgen görüyoruz. Benzerlik yapacağız dostlar. Şimdi şu açıya küçük A yazarsak şurası B. 90 olduğu için burası A, burası B. Hadi üstteki küçük üçgenle kocaman üçgeni benzerleyelim. Küçük üçgende A'nın karşısına R düştü. Büyük üçgende A'nın karşısına 21 düştü. Eşittir. Küçükte B'nin karşısına 18 eksi R'ye düştü. Büyükte B'nin karşısına da 18 düştü. 3'e bölelim 6 3'e bölelim 7 İçler dışlar çarpımı yapıyorum şimdi arkadaşlarım. 6 ile şurayı çarptım 6 R eşittir 7 ile burayı çarptım. 7 ile 18'in çarpımı 70 7 kere 8 56 70 56 daha 126 Eksi 7 R'ye geldi Eksi 7 R'yi bu tarafa alırsam 13 tane R eşittir. 126 gelir. 13'le kaçın çarpımı 126'dır diye düşünelim. Ee, 9 olsa 90 27 daha 117 yapar. 10 olsa 130 yapar. İkisi de değil. Bir yerde bir hata yaptık. Bir daha düşünelim şimdi. Aa, 28'miş arkadaşlar. 21 değilmiş ki ya. Of of. Pardon AB 28'miş. Burası 21 doğruymuş. Vay ya. O zaman 28 eksi 18 gördüğümüz yere 28 yazacağız. Şurası da 28 oldu. Tamam şimdi burayı 7'ye bölersem 3. Burayı 7'ye bölersem de 4. Şurayı siliyorum. Şimdi 3 ile çarparsam burayı. 4 ile de burayı çarpacağım. 4 R. Şöyle biraz daha yukarıya kaldırıyorum. Eşittir. 3 ile çarparsak 28'i. 3 tane 28. 60. 24 daha, 84. 3 R. Buradan 7 R eşittir. 84 R eşittir. 12 gelir deriz arkadaşlar. Evet. 13. soru. Şekildeki o merkezli çemberde küçük çembere teğet et. Bakın hemen ne yapıyorum? Şimdi çember yarım çemberle küçük çember T merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştiriyorum. Şöyle bir doğru çıktı. Sonra burası 8 ise burası da 8. 4 4 yazalım şunlara da sonra tabi ki şuranın uzunluğunun tamamı da e, 8 oldu çünkü yarı çapıdır bu buna göre diyor ED ile şuraya X diyelim A D, şuraya da Y diyelim X ile Y'nin toplamı acaba nedir diye de bir soru sormuş bize şimdi bakalım neler yapacağız şimdi büyük çemberde buraya T etse, bu adam bir kere merkezden T yarıçapı yarı çapı dikindirdik hemen bu da 8 zaten Şunun yarı çapını biliyor muyuz? Küçük çemberi T. A5'tir OB. Onu gördük. Yok. Küçüğünün yarı çapını göstermemiş. Şimdi şuradan hemen teğet olduğu noktaya da bir diklik inelim. Şu yarı çap, şu yarı çap diyelim. Şurası 8-R oldu arkadaşlarım. Ve bakın R'yi buradan 3-4-5 üçgeninden R'yi 3 buldum. Burası 3. Burası 3. Şurası da 5 geldi evet doğru yaptık şimdi benzerlik yapalım soru da biz. hadi şuraya a diyelim şuraya b diyelim a 90 şuraya da b yazalım küçük üçgende a'nın karşısı 3 büyük üçgende a'nın karşısı x küçük üçgende 90'ın karşısı 5 büyük üçgende 90'ın karşısı 8 artı y yine eşittir küçük üçgende b'nin karşısı 4 Büyük üçgende de B'nin karşısına 8 düşmüş diye. Şimdi bakın burada da benzerliğimizi kullanalım. Bu iki katına çıktıysa bu da iki katına çıkacak. Demek ki 8 artı y 10 olacak. Y 2. Bu da iki katına çıkacak. Demek ki x de 3'ün iki katı 6. 6 ile 2'nin toplamıysa 8 yaptı. Cevap edin geldi? Evet. 14 numaralı soru. Küçük çemberin yarıçapı kaçtır diye soruyor. 120 dereceyi görüyorum. Şurası tabii ki 60 derece. Ee, M'den hemen T'et olduğu noktaya dikinelim. T'et olduğu noktaya dikinelim. Merkezleri ve T'et oldukları noktayı birleştirin. Küçük o büyük merkezin çemberin yarıçapı 12'ymiş tamam. Şimdi şurası R ise, bakın burası 30-30 olduğu için 30'un karşısı R ise 90'nin karşı 2'le. Şurası ne? 3R ne oldu? 12. R eşittir 4 geldi. Evet küçük çemberin yarı çapını soruyordu 4. Şimdi 9 çeyrek dairenin yarıçapı o zaman şu KB'de 9. Ben Bursa'dan TET diklik indirirsem bu da 9 oldu. Buna göre diyor AE'yi de 15 vermiş bize. Şimdi şuraya A yazarsak dondurma kuralı burası da A. Burası 15 eksi A. Şimdi şurası da 9. Burası 15 ise şurası 12 geldi. 12 artı A çıktı burası arkadaşlar. Toplamda 12 artı A. O halde şuraya da 3 artı A yazalım. Evet bize de A B'yi soruyor. A B neresiymiş o A B? He, 12 artı A'yı yani A'yı soruyor aslında. Şimdi şuradan da hemen Pisagor bağıntısını bir konuşmaya çalışalım. 9 12 15 diye isim var. A'ya 3 desem. Burası 12 oluyor. A'ya 3 desem burası da 15 oluyor. Doğru. Demek ki A 3'müş. O zaman şu uzunluk 15'tir diyebiliriz. Cevabımız Edirne'den geldi. Hadi son soruya bakalım. Hemen K'e ile ET'nin eşit olduğunu gördüm. Buraya da 8'i yazdım. Şimdi merkezden T'ye olduğu noktaya dikinelim. T'ye diklik inelim. T'ye diklik inelim. A, C, 12 ise şu AK da 12. Bunu da yazalım. Ee, şuraya R, R, R, R, R diyelim. Bakın şu büyük dik üçgende. Şurası 8 artı R. Şurası 20. Şurası da 12 artı R. 20 e, ne olabilir? 12, 16, 20 olabilir mi diye bir bakalım mesela. 12, 16, 20. 4 desek. 12 olur. 4 desek 16 olur. 20 olur. Demek ki R4. Doğru. Peki. Şimdi bize neyi soruyor bu adam? Ee, AB çaplı yarım çember ile O merkezi çember görmektedir. X kaçtır? Şimdi şurası toplam 12. Bakın şurayı çizdiğimde çapı gören çevre açı 90. Diklikten diklik için hemen öklit yapıyorum. 12 burası. 12'nin karesi 144 eşittir. 16 çarpı X X 9 ile 16'nın çarpımı 144'tür. Demek ki x 9 çıktı diyebiliriz. Evet konu testi 1 tamamdır. Bir sonraki videoda konu testi 2 gömülecektir. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.